Merhaba dostlarım ben Serdar ve Osmanlı hikayesine Fallout 4'e hoş geldiniz arkamda Parsons Akıl Hastanesi var. Ee, onunla aramda bir tane aslan ve daha da metal bir aslandırıyor Teşekkürler. Hocam üzerine bir şey giyseydin bayağı ceketsiz şeysiz geziyorsun neyse. Ee, geçen bölümde ben sizi... Ee, Takım elbiseler arasında seçim yapmanızı istemiştim ama aslında göstermemiştim takım elbiseleri onu fark ettim. okey. Şimdi böyle giyinebilir Osman, böyle giyinebilir, böyle giyinebilir ki genelde önceki videolarda böyle giyiniyordu, bu takım elbiseyi giyiyordu. Veya <gülüyor> böyle giyinebilir. <gülüyor> bu çok iyiymiş. Ay. E, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin hangi takım elbiseyi istediğinize dair. Ee, ve her zamanki gibi like'larınızı ve yorumlarınızı eksik etmeyin değerli ahbaplarım. Okey devam ediyoruz şimdi e, geriye döneceğiz bu bölümde. Aa ileride bir yer varmış burası neresi ki? Buranın batı. aa yok okey orası şey hayır. Orası yerleşim gibi görünüyor ama yerleşim değil. Ee, okey biraz böyle ilerleyelim bari ya. Şu an hemen girmeye gerek yok. First person kamerasına ilgi... <gülüyor> okay. Ee, ama en azından şey giyeyim geri bak. Yok kardeşlik üniformasını giyeyim geri. Ee, şey nereden Dövmüş fütür şapka yok lan bunlar değil. Gemi kaptanı şapkası, başka neyi giyiyordum ben? Ee, oldu abi bir süre oy oldu oynamayalı bu oyunu. Müzgar geçirmek geçirmez gözlük. Hah hahahaha <gülüyor> Bir imaj farkı. <gülüyor> Farklı giysilerin yarattığı imaj farkı. O ne? Arabam o <gülüyor> Ohohoho! Preston bam bam bam diye geziyor ya. <gülüyor> Çok güzel. O ne abi? A bu şey değil mi? Dur dur hayır hayır. E, neredeydik ha? Evet artık elimizde şey var. Combat Rifle var. Combat Rifle'ı bir süre için kullanabilirim. Çünkü şey falan güzel aslında. Ama ben tabancaları kullanıyorum ama... Dur bakayım sen ne kullanıyorsun abi? Sen 45'lik kullanıyorsundur büyük bir ihtimalle. Evet, 45'lik kullanıyorsun. Benim kısa boru tüfeğim bu değil. Hangisi lan? Ben neyi kullanıyordum? Boru otomatik... Yok, bu da değil. Ya bunlar tabanlı şey yapacağız herhalde değil mi? Düzenleyicili, güçlü boru otomatik tabancı. Boru ben kâra mı bıraktım? Ne yaptım? Bu neden artık kullanmıyormuşum? Ha çünkü mermisi az, çok doğru. Oo, uzun zaman geçmiş he. E, benim boru tabancam nerede? Şey nerede? E, Altı patlar tabancam nerede? Göremiyorum onu. Okey onu, onu kaldırmışımdan herhalde. Tamam bunu kullanabiliriz bundan sonra. Sıkıntı değil. O ne var abi orada? Araba sınırı mı? Araba. O buradan. Hayt tüküreyim. Sizi. Piyade tüfeğiyle tanıştırayım. Piyade tüfeğine kesinlikle bir. Abi hiç vuramıyorum ha. Hiç vuramıyorum. Lan. Ha bu siyah sinekmiş zaten okey. Ama yani o oh, oh, nasıl kan şey oluyor. Öldürdün mü Preston? İyi ee, sineketini almayalım hiç gerek yok ama belki Legendary vardır. Bu ne? Aa radyoaktif kan alırım. Radyoaktif kan alırım çünkü yok nükleer malzeme yok. Ha nükleer malzeme var ama şey yok. Um, neyse radyoaktif kan kalsın ya. Kan böceği iğnesi. Aa bunda ne vardı? Asit. Asedi ihtiyacımız olur mu ya ne alalım da sonra şey yaparız. Bay Gatsi. Oo. Aa orada bir şeyler var. Ulan. Ulan. Bir türlü vuramadım ya. Aa. Bay Gats. Oo oh, ha. Dur dur dur dur dur dur. Aman aman aman abi bekle bekle bekle bekle bekle bekle. Abi bu ne? Benim canım hep bu kadar az mıydı? Ben mi hata yaptım acaba? Üff. Preston ne yaptın sen? Bomba mı attın Preston? Aslan parçası be Lan bu ne? Neden bu kadar şeydi bu? Baygatci. Sen patlayacak mısın yok? Sen halihazırda hazırda patladın zaten. E nerede bu? Legendary falan mıydı acaba? Çok zordu. Ah patlayacak patlayacak patlayacak patlayacak patlayacak. <gülüyor> Ohohohohohohohoho orada bir şey daha var Allah kahretsin Okay, artık quick save alabilirim <gülüyor> Abi aman dur dur dur dur dur Bizim güzel silahlarımızı çıkarmamız Benim güzel silahım var mı ki? Otorite yüzde elli uzun asırı Çok az Ah. Aha! Moltof kokteylim var. Dur dur dur dur. dur. Cock... Moltof kokteylim var. Hortlaklar yok burada. Tamam bunu kullanalım ama. Ah! Ah! Ah! Ah! Allah kahretsin öldüm. Yanlış hata, hata yaptım. Orada bir hata oldu. Orada hatalar işlendi. Hatalar yapıldı. Okey, Molotov kokteyli en baştan spamlemeye başlarsam belki. Okey, araba baştan patladı. Preston şimdi. Preston. Şurada gördüğün şeye saldıracağız. Tamam mı? Aa, o, -o, o saldıramadık Preston. Olmadı. Başarısız olduk saldırmada. Ah! Ah! Oyun abi epik bir savaşa girdin dikkatli olmuz zihn iç alıyor. Preston dur öldürüyorum mu robotu? Preston'ın. Preston öldü Preston. Oh sen nereden çıktın? Bay ne oluyor burada? Bu ne biçim bir şey? Öl, öl şiripsiz. Ne oluyor? <gülüyor> ne oluyor ağlayacağım şimdi. Her yerden bir şey çıkıyor. Evet Preston. Üçüncü deneme. Hazır mısın Preston? Dur ben şey, bir silahlarımı bakayım. Okey bu pipe tabanca. Yok bu pipe şey tabanca. Sen oldukça şeysin ama bu arada. Sen çok da iyi bir tabanca değilsin. Ee, bu uzuvlara zarar veriyor. Bu da aha bu aa ah, ah, süper. Bunu desk law üzerine kullanabilirim. Tamam Preston hazır ol Preston. Preston, Preston, Preston. Onu tut Preston. Evet, oyun o müziği çalmaya başladı. Abi, epik bir şeye geçtin, hazır ol. müziği bu. Öl, öl, öl, öl, öl. Okey, Dead Club geldi. Okay death club üzerime saldırmak üzere veya bir şeyler olacak. Hemen buradaki tüketilebilir şeyleri Gücü şey yap abi. Aferin. Hadi bunu da şey yapalım. Bu şu an gerek yok. Mystic serumu boş ver, mystic serumu götüreceğiz. Psycho! Roar olan roar tabii. Ay! Ay ne oldu sana? Ay ne oldu sana? Vurabiliyor musun sen hala? Ne oldu sana? Ne oldu sana? Dur Preston, dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Preston, dur gözünü seveyim dur. Burada yok mu lan? Hiçbir şey yok mu burada? Neyse. İşaret tabancası mı? Seni bununla öldürebiliyor muyuz lan? Çok olmadı. Neyse. Umarım düzelemiyordur ha. <gülüyor> Oğlum bu Discapo çift daha harikaymış ya öl şerefsiz öl öl öl oha oha oha o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Karavan imdat çağrısını dinlemek istemiyorum ya. Abi. <gülüyor> ah. Umarım güzel bir şeyler vardır burada. Umarım burada korunan güzel bir şeyler vardır. Neyse çok mermi çıkmadı ama diğer taraf da var. Bel belki oradan bir şey çıkar. Dur Preston Dur ben bir sevgi alacağım burada. Ay. İşte bu. Abi sen çok iyisin. Sen zafer kazanıyorsun. Bu hayatta müziğine ihtiyacım vardı şu an böyle bir kavgadan sonra. En azından 40 defa ölmedim. Aha bunu alabilirim. %60 daha fazla hasar. Ooo. Ooo. daha fazla cephanede alabiliyormuşum. Ama bunu alacağım önce. Çok iyiydi lan. Ya çıkıracağım raiderler onlarla bunlarla raiderler raiderlerin şansı mansı varmış ulan az önce yendiğimiz düşmanlara bak bunlarla dolu işte Bun, bütün bu çorak topraklar bunlarla dolu President Raiderler var ya süpürür bunlar süpürür süpürür ama ne oldu biliyor musun President biz onları süpürdük koçum demir aslan seni demir aslan biz onları süpürdük. Süpürge ya, Süpürge diye bir isim olmalı bir silahın, bir silahın ismi Süpürge olmalı ya. Çorak toprakların pisliklerini süpürdüğümüz için. Sen açık mısın, değilsin. E abi ne var burada? Neden burayı böyle bir şey koruyordu? Ben burayı aldım mı yoksa? Yo almadım, buraya geldiğimi hatırlamıyorum. Belki arkasında başka bir şey falan var. Ne var lan burada? Çok keyifli. Abi işte güzel bir kavganın ödülü aslında kavganın verdiği kendi eğlencesidir falan ya uf. Dur abi ben bunlara saldırabiliyor muyum şimdi? Bunlar benim şeyim olmasındı. Benim burayla ilgili bir görevim vardı değil mi? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Belki ben yanlış biliyorumdur. Bilgi, görevler. Mekanik tehdit yok onu daha sonra. Revere sahili falan onu hallederiz. Command World'in temizlenmesi. Temizleyeceğiz. Süpürge aldığımız gibi temizleyeceğiz çiftliğine git. Tamam oraya gideceğiz yol üzerinde zaten. Bir şey yok lan? Ha, Eğitim sahasını temizleyebiliriz bak. Ya, tamam burayla şu an işim yokmuş. Beni öldürür bunlar. Bu, bu, bu haritanın bu noktasındaki her şey beni öldürür. Sen ne kadar kutlu bir... Sen ne kadar kötü bir silahmışsın ya. İltifat edeceğim silah sen değildin. İltifat edeceğim silah sen değildin. Sen bir işe yaramıyorsun zaten. Seni neden tutuyorum bilmiyorum. Biraz daha kal. Belki bir işe yararsın. Sen ne kadar kutlu bir pompal ya. Hakikaten bakın tüpü, tüpünde ne var? Bakır ve cam. Bakır'a ihtiyacım oluyor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <gülüyor> sesim. Sesim gitti. Wow. Okey, biraz daha sakinleşebilirim. Eğitim sahasından doğru gidebilirim artık. Hafif böyle bir sağ tarafa doğru... ...devam ederek. Eğitim sahası işimizi görebilir. Ayı. Ayı var orada. Preston! Abi yok aman aman Ay'ı halletmelim. Gel Preston gel gidiyoruz. Gel Preston gel. Biz biz şey yapmayacağız abi. Ay'ıya da bulaşmayalım artık ya. Ay'ı. Şanslı göründesin Ay'ı. Seni yalnız bırakacağız. Bak şey yapma, bir şey yapmayalım ha. Fark edilebilir deyip bıraktı beni. Güzel. Harika. Ay'ı'ya dayı deyip geçeceğiz bundan sonra. <gülüyor> o ne? O şey mi? Orada bir yerleşim var. Allah Allah. Sonra gideriz artık yapacak bir şey yok. Cephane lazım ya şu an oş pomponda baya bir cephane var ama var ya bir he on tane uçurumu saldırıdan hasar aldı hay tüküreyim ama ya ben size o kadar tarat koyuyorum abi etkisi geçti bourbon bourbon geçsin Burban Türkçesi ne ya abi orada bir böcek kanadı sesi duydum yani kötü olur ha. Sizin diziniz de yok ama Bir şekilde şey yaparız yani Diz kapağı Kanantı kapağı hallederiz yani Yani Hocam sen Sen bir öl ya Lan gerizekalı G neden bomba atıyorsun ahmak Ha çakmak. çakma alırım. G.G. neden bomba atıyor bu herif ya? G.K.T'ni toplayın abi. G.K.T'ni çok pahalı. Şey değerli. Orası ne? Orası bir yer. Oradaki bir yere gitmeyelim şu an ama. Şu otobüsün içine ne var? Merak ettim. Tehlike mi? Taarruz köpeği. Selam. Lan oğlum benim olduğum yerler atmasana şu bombayı bir de isabetleri ettirebilsem harika olacak kafa kafa kafa <gülüyor> sen nereden çıktın ya ah Kötü. Gel abi. Hocam selam. Okey. Ha yine kanat geliyor. Buraya mı geliyor? Yok geri gidiyor. Oh. Hayır geliyor. Yok geri gidiyor. Okey. Kafası karıştı bir an. Aa! Pompa ne lan? Ha normal pompa. Ben de dedim herhalde bir Mekanik bir şey falan. Okey. Anlaşıldı. Burada Az önceki yaramaz köpeklerini burada besliyormuş. Ay! Ay bir tane çocuğu yemişler burada. Ay! Öh, geri geliyor şerit. Gel lan neredesin? Pişş. Hey. Hey ey ey hey. dostum. hey dostum dostum dostum dostum. Selam öpüşelim mi? Anlamadım. Öyle görünüyordu. Tamam yanlış anlamışım. Yani kişisel mesafem biraz fazla girince yanlış anlaşılabiliyor, özür dilerim. Tamam bari yatayım orada biraz. Şeyim yerine gelsin. Canım yerine gelsin. Ama ıı, Cinayet mahalli burası ya. Hoş benim gittiğim her yer cinayet mahalline dönüşüyor zaten ama. Abi mı geliyor? Kim geliyor lan? bir şey akrabaları geldi, kan davasına döndü bu iş. Gelin lan! Pişşş Geri gidiyorlar. Yok geliyorlar. Selam! Ah, nefret ediyorum. Sizden de, sizin genlerinizden de. Vur vur vur, bir tane daha vur. Vur, oh! Vur vur, sık sık sık sık! Oh! Allah kahretsin sizi. Lanet olasın mutantlar. Aa, öldüm. Yanlış silah, yanlış dereceliler. Demek ki diz kapağı dizleri olmayan insanları yarttıklara karşı işe yaramıyor. Geri geri geri geri. Okey. Nerede onlar? Şurada bir tanesi. Ha geri gitti okey. Yoksa geri gelecek mi? Yani. Ulan tehlikeden geçilmiyor ya. Tehlikeden geçilmiyor bu toprak. Ben neden yanımda zırh taşıyorum ya? Ben yanımda zırh taşıyorum değil mi? Ha yok bu şey. Oke okay, bunlar satılık ya. Bunları satarız dedik. Tamam güzel. Eve gitmek istiyorum artık. Yeter lütfen. Eve götürün beni Eve evi istiyorum ev ev. Yuva. Hoş yuva da ne o, o ne be. Neyse okey gitmeyelim böcek. Ama yani yuva da ne yuva yani. Sürekli saldırıya vuruyor savunma nasıl bir, nasıl savunamıyorsunuz abi yuvayı? Dur şuradan şeye bakabiliyorduk. Bu oyunun yani şeyin çok güzel bir yeri yani. buradan görebiliyorsunuz her yeri. Abernate şiftliği, savunma 0. Tamam abi geleceğiz oraya, tepe İnsanlar 7, ha insan 7 olunca orada bir şey oldu. Ee, mütabakat, insanlar 5 okey. İnsanlar 2, insanlar 4. 4 olmuş. Orası ki. Yıldız Işığı, sineması. Yıldız Işığı sineması bizim için güzel bir yer. Ulusal güvenlik eğitim sahası ama... Sen, sen miydin buradaki? O şu şerefsiz var ya şu şerefsiz. Başımıza çok bela olacak bu şerefsiz. Aa bu ne lan? Umarım bunu açtığım zaman çıkmıyor duru. Dur bakayım. Yok başka bir yere bağlı Okey bunu açabiliyoruz ha? Bunu açabiliyor muyum? Aa açabiliyorum. Preston, yeni bir zırhı okay misin? Sarım bir T-51 mi buldum? T-51'e çok okeyim mi? <gülüyor> T-51 Bebeğim mi? Evet. <gülüyor> Abi şu ana kadar çektiğimiz acılar... <gülüyor> dur dur dur dur dur. Dur dur dur şöyle dur abi. Hı. Oo. Bakayım kim geliyor. Ha. <gülüyor> Preston. Pre oh -ho, ho. Preston muazzam bir ikili isyon Preston. Dur lan nasıl geri döneceğiz? Heh. Ne var orada? Aha. İki senden mermi alabilirim yukarıdan. A sanırım burada. A şeyler geliyor gel abi. Preston arkanda Preston. Dur seni vurdum Preston özür dilerim yanlışlık oluyor böyle. Friendly fire arkadaşları olur. Sen de beni vurdun sanırım. Okey ödeştik diyelim tamam mı? Gizli mi? Ne gizlanlar? Aha. Ne gizli oğlum? Neyden gizli? Ne oluyor? gizli ya. Burada birileri mi var? Bekçi bekçi bot. Bekçi botu öldüremezsin ya. Şuna bak. Okey. Şöyle bir bakın. Aa bakın şey de değişti. Hood baya değişti. UI baya değişti. Ee, silahlardan nelerim var abi? Bekçi botu alabileceğim bir bombam bir şeyim var mı? Parça tesirli mayın. Aha. Okey bunu kullanabilirim. Bekçi botta Molto kokteyli şimdi yani şu şuraya bağlı tamam mı? Burada da şey var. Şöyle bir kapı var. O yüzden bu kapıyı açmadan önce iki defa düşünmek isteyebilirsiniz. Bunu açabiliyor muyum ben peki? Şurada bir seveceğim. Ah, okey. Tamzet açamıyormuş bu Okey. Şuna açabiliyor muyum? Ay, açamıyorum. Şey, her, her türlü şey lazım. Cihhel okay. Sekiz tane fusion korun var zaten. Aaa pişirme şeyini kullanamıyorumdur büyük ihtimalle buradan. Şöyle yukarıdan, burayı temizlemem gerekiyordu benim. Çok güzel onu hallettik. Sayarım şurada da var bir şeyler ama. Okay. İçeri girmemiz gerekiyor ama Google o orada. Oke okay, güzel. Ha. Başka var mı içeride Yoksa. Oh, oh. Harika. Harika. Çok güzel maynımız de oldu böylece. Ne kadar bereketli bir gün ya. Dur şunu etrafından Ama önce şu otobüs. Otobüsler her zaman bakın bu oyunda. Otobüs. Selam selam selam. Merhaba merhaba. Toka şık gözlük. Hehehehe. <gülüyor> Nasıl göründüğünü göstermek istiyorum ama hızır içinde falan filan çıkmam lazım. Hızır içinden çıkmak biraz uğraştırıyor. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. hey. artık. Teşekkürler. Şimdi aha, mayınlar. Bu oyun her yere tuzak koymaya bayılıyor. Aynen, orada da var bir tane. Başka armayın. Evet, bir tane mayın daha var. Restin mayınlara basmasına sakın. Okey. Burası iyi korunmuş, güzel. Ama bu ölü goğulların hepsinin askeri personel olduğunu düşünmek sayarım mantıklı. Baksanıza burada da savaş olmuş. Herkes akın etmiş buraya. Abi ne kadar epik bir savaş olmuştur burada ha. Yani cık. tam şey sahneleri bunlar. İşte zombi filmi sahneleri. Herkes Askerius'u akın ediyor. Öf, buradaki insanlar da ölmüş helikoptere bineyim derken. Veya wow helikopter devrilmiş falan. İnsanlar binmeye çalışırken mi devrilmiş artık yoksa... Helikopterin tepesine çıkabiliyor ya acaba? Çıkamıyorum sanırım. neyse. Aa fusion core'umuz yeter ee, bize şeye gidene kadar. Ha, bunun içindeki Watts kullanmamam lazım çünkü Fusion Core'ları çok hızlı tüketecek. Bu arada evet apaplarım, ee, Fusion Core tavsiyelerinizi okuyorum yorumlarda. Hiç merak etmeyi yeteri kadar Fusion Core'umuz var. Çok daha fazla Fusion Core'umuz da olacak. Ee, hallediyorum hepsini. Okey Preston. Ee, şimdi çok sakin olmamız lazım Preston. Sen ölü bir Goal musun acaba? Ne? Nasıl lan? Görevler, özel teslimat. Yok, bunu yaptım mı ben? ya? Burayı temizleyeceğim, değil mi? Olay bu. Şu an oyuncak roketi alırım, çünkü oyuncak roketi. Aynen oyuncak roketi, scavengerslerini kesinlikle bırakmayalım çünkü yani roket olsa bile oyuncak abi çok önemli. Antika dünya. Antika dünyada ne var acaba? Evet. Burada. Antika dünya. süngerple plate. daha vida, ihtiyacımız var. Bir tane de ki. Vahşi koruyucu ortak. Hey hey hey hey hey. Preston sakin ol Preston. Ben söylemedicek kimseye saldırmayacaksın. Of. Oh güzel, güzel, güzel, güzel. Preston gerizekalı atma o bombayı Tamam Preston öldü öldü. Yeni oyuncak araba yeni oyuncak arabada vida ve tahta var harika okey. Oyuncakları topluyoruz kısacası. Ödem sen öldün mü? Öldün. Preston öldür öldür. Preston o oh, zaten ölü Preston. Aa kayıp devriye. Savaş alanını araştır. Okey. Çelik kardeşliği vericisi. Tamam. Onları şey yapacağım. Polo şey yaparız, hemen oynatırız. Of. Of. Combat Armor chest piece mi? Kardeşlik üniforması. Ne alayım. Aa, yerinden gelenler var. Oğlum öldüremedim lan seni hala. Vuramıyorsun çünkü. Ne ölmüyorsun mübarek. Kahve kupası, Yok edici sağ bacak. Mayalurk ve böceklerden alınan hasar %15 azaltır. Aaa! Olumlu kullanılmış zaten. Ben bunu satarım. Alırız satarız. Aa, harika. Bunker Hill'e gideceğiz zaten. Bunker Hill'inde adamların parası yok. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Burada bir şeyler var mı? Oo, uyku turumu. Burada Redway alırım. Ee, öyle çok şey yapmayacağım. Burada küçük bir scavenging yapıp sonra gideceğim çünkü... Ya da gidelim ya. Hadi Preston gel. Gel Preston. İlerliyoruz Preston. Neden ilerlemeyelim çünkü? Bu arada bu çok sağlam bir güç veriyor ha. İşte envantere bakarsanız görürsünüz zaten. 310 çıktı maksimum kapasite. Şunu açabiliyor muyum? Açabiliyor muyum? Preston büyük güdüvalaysa bunu açamazsın değil mi? Ha? Hey. What <gülüyor> is Burada. Bunu açamıyorsun sen. Okay. Okey. Daha sonra döneriz. Sıkıntı değil. Veya belki buralarda bir şeyler vardır ha. Bir şeyler olabilir burada. Büyük bir ihtimalle burada birileri var. Bir şeyler... Aynen an tuvaleti. Tuvaletin yeri, her yerinden bayrak bayraka sarsın ya. Okey. Eee... Ulan şey vardır ha. Buralarda bir yerde bir kod mod bir şey vardır. Orayı da hacklememize gerek yok. Yeterince araştırırsak. Bu oyunun güzel yanı Yeterince araştırırsan da bulabiliyorsun veya aha ulusal güvenlik subayının şifresi. Ha, harika. Hah bu arada şeydi oynatalım. Ee, nerede holo tape'ler? kasetler veya nereden lan bunlar? Ha yok diğerlerde evet okey diğerlerde şey oluyordu. Eman tape'imi. Dur lan ismini unuttum. Şeyin kayıt asker Michael Daly yok bu değil. Nöbetçi piyade? Yok bu değil. Dur dur. Şövalye Austin'in ha holo tepiyor. Aslan Brotherhood of Steel Recon Team 429 Alpha. Serial number 3431. 3 <gülüyor> <gülüyor> hours since I set my distress pulser. No word from the Paladin on Their objective was a satellite array on the coast. They may be out of range. My orders were to hold this position at all costs. The entire site has been overrun. The door won't last much longer. Brandis, sir. It's been an honor, sir. Be. Ama tabii bu görevin devamını geçirmeyeceğiz. Şu anki görevin devamını getirmeyeceğiz. Onun onun bir bu videoda e, yapıyor olduğumuz hala hazırda. Okey. en azından teltikolarımız bol var bu sefer. O açıdan iyiyiz. Çünkü o görevi yapmak için yeterli düzeyde değiliz. Boru tabancayı alırım. Plazma kartuş, Tam gümüş de alayım hadi. Nerede kullanacağım bilmiyorum ama... Bir şeyler yaparım. E, gel bakalım Preston. Arka şifreyle de açtık. Tamam abi devam. Aynen. Kapıyı, kapıyı aç abi. Ben buraya gireceğim. Yani şu iki... Şu iki devi kimse durduramaz bundan sonra. Gel Preston. Daha da iyi hale geleceğiz Preston. Preston'in büyük bir ihtimalle zırh parçalarını tamir etmem lazım. Tamir etmek işimize yarayabilir. Güzel olabilir. Okay, bunları hallettik. Kurşun kalem hayır, şe ve bunları alırım. Önden? neden değil. Dışarıda bir şey mi var? Umarım yoktur. Gel presin içeri. Lan sen nereden geldin? Yukarıdan, yukarıdan düştü herhalde. Arkadan gelmiş olamaz değil mi? Gelememesi lazım. Hortlak bunlar. Kapıları açamıyorlar. En azından açamamaları lazım. Okey. sakin sakin. Preston, sakin gidiyoruz. Preston. <Gülüyor> Öl öl lan öl öl öl. Okay, daha devamı var. Preston devamı geliyor. Preston, ölü dur Preston? Hangisini istiyorsun? Bilmiyorum Preston. Hangisini ölüyse onu istiyorum ben. En iyi hortlak ölü ortlak. Geliyorlar, gelmeye devam ediyorlar Preston. Oo. Okay gizliyiz. Üzerimize başka birileri gelmiyor. Ama araştırmaya geli... gelmiyorlar sayarım. Okey iyi. Ama bu silah çok iyi değilmiş ya. Ama en azından biz... kaç mermi oldu? Tamam. Zaten mermileri yenileyeceğiz. Gittiğimiz her yerden mermileri alana kadar biraz şey yapmamız lazım. Bu silahtan devam edeceğiz. Aslında şu an baya bir şeyim var ha. Dur. Şu... nerede nerde lan? 59 sonar çok da değilmiş. En fazla ne mermim var benim? Cephane. 244. E, en fazla şu an kullandığım silah. Of oh, 5 milimetrelik mermiler bayağı varmış. Yok okey tamam güzel böyle devam. Tamam. Ok Preston gel gelsin biraz. İlk önce sol mu sağ mı? Sağ taraftan birileri çıkacak gibi bir... Yay. Kapılar kapat kapılar kapat. Açma gir, gir. Neden açıyorsun kapıyı? Aa çok güzel yer düştü. Yemek çatalını da aldım. Olsun yemek yeriz. Neredesiniz ha? Aha oradalar. Aa kapıları açabiliyorlar. Aa arkadaşına kapıyı açtı şerefsiz. Olaya bak lan. Bu oyunda dize sıkmak kadar önemli bir şey yok ya. Heriflerin dizini sakatladığı zaman gidiyorlar. Aa fötür şapka. Ha bu var zaten bizde. Şişe kapağını alırım. Fırnel dümenine gerek yok. T-shirt ve pantolon gerek yok şu an. Yanmışlık taba gerek yok. ho uh, ho uh, ho. Uh, hu. Uh. Tamam. Okay. Buradan devam edersek bir yere geliyoruz evet. Ama şu an gelmeyelim. Şu an gitmeyelim oraya. La! Ne lan? Aşağıdan mı çıkıyorsunuz? Okey, okey, okey. Epik, epik şey. Yok tam epik değil de. Abi işte zorlayan bir mücadeledesin. Diye bir şey geldi. Tehlikeli olabilir bu mücadelese. Herif! Herif tuvalti pompalar görmüş çok yazık. Preston çekil Preston aşağı düşmek istemiyorum ha. Selam selam selam. OK daha fazla gelen var nereden geliyorsunuz ne neredesiniz ne oluyor? Oh bunu görmemişim. Bugün cesaret yarın zafer. Bu minutmenlerin sloganı olmalı. Fedailerin. Üf, bunun ışığı da farklı oluyor ha. Altan, kapalı şişesine gerekiyor. Aa, gizli çocuk arka Lan lan lan düşüyorum ha. Düşmeyelim abi, aman düşmeyelim. Okay, e, o zaman sanırım bize hintlenen şey abi buradan gidelim. Burası güzel bir yer. E, şey, tamam. Düştüm bakayım. Hadi, hadi şey gelsin. Hadi gelsin şeyler. Bu ne? ABD Gizli Hareket Elite'in kitabı. Asper gizlenirken bulunmanı zorlaştırır. Harika, Süper bunu da buradan almış oldum böylece. Preston korkuttun beni Preston. Bazen hakikaten korkutuyor senin düşüşlerin Yine hangi ucubeyle uğraşıyoruz diye düşünüyorum yani. Patestleri alarım çünkü zaten yemek yokmuş bazı yerleşimlerde o yüzden. Şey yapar. Ab, benim yerleşimlerim nasıl kendini koruyamıyor ya? Neyiniz, neyiniz var abisine? Okey, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Preston, Preston, Preston, Preston, Preston, Preston. Dur. Okey, Preston lütfen ona doğrudan saldırma. Şu an çok farklı bir şey yapacağım çünkü şey geri dönüyorum. Moalto koktieli geri dönüyorum. Ah! Of, her yer yandı, her yer yandı. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Seni pislik yan, yan. Alepler içinde bol ay saldırıyor kesinlikle vuramıyorum tek kollu Mehmet Paşa'ya döndü bu kapat kapıyı kapat kapıyı kapat Preston çekil Preston öldü oh oh a tükülen Preston çekil Preston Abi ne oluyor olan her taraftan Öl öl öl öl öl öl öl öl öl öl öl artık Ayak ayak ayak oh Aha ne? Ne? Dondurucu av tüfeği mi? Dur av tüfeği mi? Yes <gülüyor> benim av tüfeğim yok çünkü evet Av tüfeği çok kullanmıyordum ama dondurucu av tüfeği 10 kriyo hasarı verir ve kritik vuruşlar düşmanı dondurur Harika 47 vuruyor ben bunu şu an kullanırım. Ben bunu şu an kullanırım çünkü kullanabileceğim silah yok. 308'lik ben 308likle kullanmıyorum ha. Şey kullanıyordum. Benim gulllara karşı kullanabileceğim silah vardı değil mi? Ben şunu gulllara karşı kullanabiliyordum değil mi? Unuttum unuttum ben onu. Aynen öyle oldu. Ben onu unuttum. Sabun alırım. Banyo yaparken ölen insanlar var ya. Ulan çok kötü yakalanmışlar ya. Askeri üniformalı sen çıkarıp burada ne yapıyorsun abi? Ne... Tam askeri formu alırım ama sen ne yapıyordun ki burada oğlum? Sen ne yaparken oldun lan? <gülüyor> Hayır şimdi e, bazı e, işte GTA 4 izleyen apalarımız az çok biliyordur. E, i̇şte kız arkadaşına e, korku filmi izleyebiliyorsun. Ama sen mesela acaba la da tek başına mı korku oyunları oynuyorsun korku filmleri izliyorsun? Acaba neyse, ok, çok da şey yapmayalım. İnsanların özellerini değil mi? Ama yani burası askeri bir şey. Ben buradan gelmedim. Hayır, bakayım Burası exit. Kapatalım bunu abi. Tamam, ghoul silahımız hazır. Buradan dışarı çıkalım. Ben ghoul silahını kullanayım. Ama ghoul silahı da kötü ya. Çünkü ghoullara sürekli ateş etmeniz gerekiyor ve... Ne yazık ki bu silah öyle bir silah değil. Terminal kullanıp falan burayı açacağız herhalde. Ya orayı açabiliyor muyum peki artık? Bu benim buraya gelmemin amacı neydi falan. Güvenlik kapısı kontrolüleri, aman abi dur. Ben burada bir save atıyorum ne olur ne olmaz. Hatta bir de steam pack basayım. Ondan sonra save atayım. O kuru kafa robot şey yapmasın yani bize. O açılmadı, okey. Peki onu açabilecek bir şeyimiz var mı bizim? Hayır. E bu oraya bağlı, yukarı bağlı. Peki bu yukarı mı bağlı yoksa içerideki bir şeyden mi açıyoruz bunu? Onu çok anlayamadım. Oha 11 füzyon kurum oldu. Ben kaç tane çekirdek, füzyon çekirdeği aldım? Oo, iyiymiş yani burada başka şeyler var. O zaman içeri baştan gireceğiz burada bir şeyler var ve oh şöyle oh oh oh oh oh Okey Şey böyle yankılandı etrafta falan sandım ama okey Buraya girmeye çalışan askerler de olmuş ilginç Ben oraya girmiştim değil mi? Yok girmedim ben oraya Wow ben buraya girmemişim. Ne var ilk ki içeride? Okey. Aç abi. Tamam. Okey şimdi. Burası da oraya bağlı. Peki. Peki içeride ne yapacaktım ben? Neyse gir bakalım yapacak bir şeyler varmış içeride. Madem burayı temizledik ve bu sefer gerçekten gol silahımız yanımızda burada bir şey yok. Burası zaten girecek boz değil. Buradan nasıl geçtim bilmiyorum çok kocamanım çünkü. Şurası lavolar da lavlara şuraları bakmadım belki ha. ve askerini formu alırım. Bu ne abi? Ma çok ben bir an. Ah sana bakmadım ben. E bir şey yokmuş ki senin zaten. Radyoaktif kan ne yapayım ben? E ee, yukarı çıkalım bakalım durup bir yer şuradan yukarı çıkılıyor. Yukarı çıkalım. lan. mı dedik? Torna değil abi dur. Pişt, bir şey var burada. Burada burada bir şey var. Burada yapacağımız, yapabileceğimiz bir şey var. Ne o? Bu silah iki vuruşta öldürüyor bu herifleri. Güzel. En böyle bir şey var. Küllüğü alırım. Aaa sanırım bunlarla açacağız o kapıyı. Açtıktan sonrası biraz sıkıntı olabilir. Oo Al bunu al. Yalnız o silah homerimiyle gitmiyor ama tamam siz bir şekilde öyle bir şeyler yapmışsınız. Radyoda ses yok. Güzel. bunu unutmuşum. O da okey bunu yapalım. Ama bu da bir yere bağlı değil. Neyse okey. Sıkıntı değil. Bir şekilde halletmişlerdir. Girdim abi. Şifre bende. Uzaktan kapı kontrolü. Cephaneliği. ha Güzel. Cephanelik ee, çok sevdiğim bir kelime. Çok sevdiğim bir kavram. Ee, bu kavramı birazcık da araştırabiliriz şimdi. Ee, tabii şimdi cephaneliği açınca çok büyük ihtimalle istenmeyen bazı sonuçlarımız da olacak. Ben onu nasıl yaparım? Yeni şey mi bu silah ama, neyse yaparız bir şekilde, bir şekilde alırız. Burası ne kadar karışık bir yermiş ya. Ha. Gel Preston, seviyorum. ama sanırım. Şu yerif daha içeride. Abi bu yerif nasıl halledebiliriz ki biz? Baksana hiç bir şey yok Uf. Neyse sanırım. Az çok anladım. Dur. Şimdi benim en güçlü vuran silahımsa yok bu değil. Bu da değil. Sanırım en iyi vuran silahım bu. 76 vuruyor. 76 çok iyiymiş ha. Kısav tüfeği değil boğur tüfek falan filan. Yani kokteyl atabilirim veya e, okey bununla da çakabilirim. Bütün, bütün mermi, bununla bütün mermiyi üzerine boşaltabilirim o erdini. Gir içeri abi. Baştan gold gol eline al çünkü gerek yok diğerini kullanmaya şu an. Preston kesinlikle hareket etmiyorsun Preston. Oh fibroatik ve kristal harika harika süper süper süper, süper. Preston hazır hareket etmiyorsun Preston evet bak başka sanırım yok güzel şey hey hey hey okay, burada şey yapacak başka bir şey yok <gülüyor> güçlü burtvec freniz Ooo frenini zırh delici. 10 milimetrelik otomatik tabanca ve şok money. Şok money çok mayını. çok mayını çok işimize yarayabilir. Okey. Alet çantasını açabilirim. Ve burada da arkada da bir silah masası gördüm. Orayı da hemen alacağım. Evet. Uf. Bana yardımcı olacak herhangi bir şey var mı burada başka? Cephanelik bir şey yok. Eşin tarafına daha girmedik ha. Cephanelik sayarım şurada. içeride O bir güç zırhı. Harika. Harika. Selam seni. Vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Burada. Başka bir güç zırhı daha yoktu. Yok. Okey onu aldım. O bende zaten. Yakında bir güç zırhı vardı diyecektim ama bende. Okey buradan çık şimdi. ho Pres'in gel bakayım buraya. Ee, hey, okay. Ticaret. Şimdi sendeki Bunun sağlığı iyi. Bunun sağlığı iyi değil. Onları ver bana. Ben ben onları bir hallederim. Sendeki şeyler nasıl hocam? Sendeki şeyler çoğunlukla iyi, güzel. Kullanamıyorum da lan. Savaşırken mi? Abi ne savaş ya? Tehlike falan değil gözünü seveyim şimdi öldüreceğiz ya sen nesin abi neredesin sen? Aa göremiyoruz ha. Yani. Solmuş vahşi yortlak. Oğlum şu bununla hemen öldürebilirim diye görünüyor. Bekleyeceğiz abi geldim şuraya tamam mı? Tehlike tehlike tehlike biraz sonra ki okay abi artık tehlike değilsin diyecek. Ben bu şifreye gireceğim böyle stealth kill yapacağım bitecek. Bum bu kadar. Hadi tehlike yavaş yavaş geçiyor. Daha hızlı geç abi. Beni göremiyorsun sen şu an. Heh. Bugün de kuru kafalarla uğraşıyoruz ha. Kuru kafalar her yerde hakikaten. Bak okay, ancak böyle vurabiliyorum. Tamam vur abi. gerçekli gerçekli gerçekli gerçekli gerçekli gel çekil. Gel çekil, gel çekil, gel çekil, gel çekil. Aa, öldüm. Evet bu bu bu olacaktı zaten. Bu bunun olmasını hepimiz bekliyorduk değil mi? Bu, bu olmayacak gibi değildi. Çünkü kuru kafa vardı onun üzerinde de. O yüzden ee, şöyle bir değişiklik yapabiliriz bence. Öl lan! Öl artık! Aa, Öldüm! Ben öldüm! Ölmüyor lan bu! Ölsene koçum! Neden ölmüyorsun? Okey. Belki Preston'u öne yollayıp Bir şey yapmalıyım. <gülüyor> Belki de bununla saldırmalıyım. <gülüyor> Preston! Önden mi geç? Preston! Hayır lan dur, hayır, hayır, hayır, steam back, şak, şak, şak, şak, şak. yine öldüm ya, lan adamın kolunu kopardık, adam bizim sakalımızı kesti ya, olaya bak, mı kesti, sakalım da yok, bıyığımı kesiyor. Okay halledeceğiz, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, ben burayı kapatamıyorum sanırım. Ee, ya şuradaki güç zırhına girip her şeyi halledebilirim rahat rahat ha. Dur abi hiç koşmama gerek yok dur dur dur dur hiç hiç hiç koşmama gerek yok bekle hiç gerek yok gir abi gözünü seveyim bir şuna gel bakayım sen kimizi elliyorsun şu an yine gizlenebiliyor muyum ah muazzam hala gizlenebiliyorum dur dur dur dur dur aman abi aman lan hala mı benim peşimden geliyorsun sen? He he çocuk gibi oynuyoruz ha. He he! Ölürsün böyle şerefsiz seni. Preston, çekil bakayım Preston içeride güzel bir şeyler var gibi. T-51 of oh oh oh oh oh oh! Okey. Tamam. Bende her şey var şu an değil mi? Bu full zırh. Şu an üzerindeki full benim. Abi evet. Sağ kol. Sağ kolum kırıkmış. O zaman şöyle yapalım. Transfer abi. Sağ kol. Aa sağ kol yok bunda da. Neyse gövde. Sağ bacak. Sol kol. Tamam. Preston gel bakayım Preston. Hey. Sana şimdi şunları vereceğim Preston. Sağ kol dışında. Sağ kol bende kalacak. Ekstra gövdem var ama siz nedir ekstra gövde var sanırım. Neyse bir şekilde hallederiz. Sağ bacak bende de var. Ben kendiminkileri tamir ederim. Sen merak etme. Sağ kol bende kalıyor. Aa yok. iki tane sağ kolum varmış. Tam sana bunu veriyorum Plaston. Bunu al. Sana kötüleri vereyim ya vazgeçtim. Daha fazla taşıyamadım. Daha fazla taşımanı istemiyorum zaten. Yani ne var ki üzerinde senin? Kıyafet olarak neler var? t bir Ay iki tane gövde var. Oha üç tane gövde var. Tamam abi dur. Benim hatam. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Lan bunları kullansana gerizekalı. Kullan. Heh. Bunu kullanamıyorsun çünkü bu kötü olan. Tamam onu ben hallederim. Sen bunu al. Giy bunları abi. Sağ bacak ve sol bacak var mı sende? Yok. Onlar sadece bende var. Sol kolun yok. O zaman al sana bir tane de sol kol. Oh. Sağ kol var, sol kol var. Sağ bacak var, so sol bacak var, gövde var. Aa kask yok sende. Kask bende var. Tamam sen sen kasksız ol ya. Ne olacak? Şöyle yapayım ben de o zaman. Kıyafetlerden abi bunu giy. Ha bunu giyebiliyorum. Bunu giymeme gerek yok. Bunu giyemiyorum çünkü tamir yapmam lazım. Sıkıntı değil. Aa bunu tamir etmek için şey lazım. ha yok var lan burada da var o. Harika. Çık abi buradan. Heh. Şimdi buraya kullanabiliyor olmam lazım. Heh. Güç zırhı istasyonu. Kullan bakalım neler yapabiliyoruz. Ee, bunu tamir etmeme gerek yok zaten. Seni tamir etmek istemiyorum. Ama değiştirme. Değiştirmeme de gerek yok. Seni tamir edebilirim. Bir çok fazla çelik var zaten. Oh, çok iyi. Çelik harika. Kullan aynı zamanda bunu. Oh. Üff, tam zırhımız oldu. Ha. Çık abi istasyonun aynen. Dışarı çıktığımız zaman çok daha kötü bir derdimiz olacak şu an. Güç istasyona istasyonu ile şuraya bir aktıralım benim elimdeki şeyi. Yani T-51 gövdeye gerek yok şu an. Ben şu an ağırlık olarak kötü durumdayım ama hallederiz hepsini. Uf. askeri düzey bantı. Harika. Yapıştırır. Harika. Oh. Oh. Nereden lan cephanelik. Daha fazla cephane yok muydu? Ben birazcık daha fazla cephane olur diye bekliyordum. Tamam, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ben şunları bir alayım. Çünkü elimizdeki silahları da halledeceğiz şimdi. Bir gözden geçireceğiz. Gözden geçirmeden olmaz. Aa, zırh şeyi de var ama zırh şeyini yapacağım bir şey yok. Ki. o sadece normal zırhları etkiliyor. Hadi bakayım. Silah istasyonu kullan. Abi şimdi 10 milimetrelik tabanca bir gidiyor. Tamam sen bir gidiyorsun, sen bir sen bir parçalıyorsun. Oh vida geldi harika. İşte bu, işte istediğim şey bu ya. Av tüfeği sen de gidiyorsun abi çünkü elimde daha güzel bir av tüfeği var. Boru tabanca sen de gidiyorsun çünkü elimde yine daha iyi bir boru tabanca var. Düzenleyicili güçlü otomatik boru tabanca. Aa, sen sen sen sen sen çok güzelsin ama seni yanımda tutamam. Kalkık burunlu tabanca sen de çok güzelsin ama seni de yanımda tutmayacağım kısa otomatik git kısa boru tüfeği, git daha var kısa piyade tüfeği kal tepmeyen güçlü boru tüfeği. sen gidiyorsun şimdi benim olayım tabancalar o yüzden authority ekleyebileceğim bir şey var mıydı benim ona bakıyorum yok en güçlü şeyi bu zaten Bunda da iyi, nişancı koltuğu da iyi, hızlı şarjör de iyi, parlak nişangahtayı sustucu da iyi, sen de yap yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Dondurucu ve Diz kapağı çiftte. Standart gövde yerine şöyle gelişmiş gövde yapsak, oh 78 vuruyor. Üff. Kısa kabza yerine uzun kabza yapsak. Değer artıyor, ne bu ya? Daha az geri tepme, bu işimize yarayabilir. Standart namlu yerine aslında. Ha bu ne? Menzil azalıyor. Olağanüstü geri tepme kontrol kalacak. Çivili namluya gerek yok. Hah, namlu fırını işimizi görür. Harika abi seni zaten güzel şey yapıyorduk. Sen olsan sen sen iyi değilsin ya. Goolara karşı kullanıyorum ama Sen bir işe yaramıyorsun. Seni değiştireceğiz yalsın. Çok kalmayacaksın burada. Ve bence hatta ben seni buradan götüreyim ya. Ben seni satayım. Seni satacağım ben. Burada kısa piyade tüfeği var. Kısa piyade tüfeği neler yapabiliyoruz? Hasar ne kadar artabiliyor bunu? Ya da ilk önce şunu koyalım. Nişangah yerine, Arpacık yüzü değil Parlak nişangah değil Kısa dönemi Refleksif nokta Ha Bu Oh çok kim. Vidamız çok vidamız var ha Vida şeyini hallettik sanırım Namlu, Menzil artırıyor Keskinliği artırıyor biraz Kısa hafif namlu. Uzun hafif namlı işimi görebiliriz Uzun hafif namlu bayağı işimi görebilirdi Ama Şu an için bunu yapalım sıkıntı değil Standart charger, Kısa kabza Ha Aa, bunu da yapamıyorum. Standart charger, büyük charger. Tamam, büyük charger olsun. Süngüye gerek yok, teşekkürler. Ha, şimdi standart gövde, hafif gövde sen 33 vuruyorsun zaten. Ağır gövde, ayarlı gövde 41'e şey yapıyor. Zırh delici otomatik gövde hiç gerek yok. Ben tek tek atmak istiyorum. 43 vuruyordu birinde. Hangisinde 43 vuruyor? Yok. Sertleştirilmişte 41 vuruyordu. Daha fazla hasar. Çok teşekkürler. Harika. Bunu da böyle hallettik. Lazer tüfeği harikaymış, Ama şu an kullanacağımı düşünmüyorum. O yüzden sen gidiyorsun. Oh Çok iyi. Hocam sen de sanırım artık şeyini doldurdun ya vadeni. Bilmiyorum yani. Seni birazcık daha yanımda taşıyayım mı diye şu an düşünüyorum ve kısa kaplı hafif namlı olsaydı aslında Neyse dur bakayım sen birazcık daha bekle seni belki biraz daha kullanabiliriz. Ama şu an çok fazla silah var. Dondurcav tüfeği de güzelmiş çok güzelmiş. Tamam şöyle yapacağım ben bunu eve götüreceğim evdeki şeylerin birine koyacağım. Sonra hallederiz. Tamam şu an çık. Hala çok ağrım değil mi? çok ağrım? Ne var yanında? Buradalar yüzüne mi çok ağırım acaba? 239. 230'da 239. Haa. Aa buradaki şey. Aa al lan bunları al. Bunlara gerek var. Dişli, gümüş, yay, devre, bezme. Be tamam bezle. Beze gerek yok şu an. Altını alırım. Bende ne var? Modüller. Aa modülleri atalım bir aynen. Oh. Evet, bunları bir bunları bir bırak. Japan değil hurda. Burada da sıralı abi. Değer değil, ağırlık evet. Masa van kalsın. Sadece çelik veren bir şey varsa şey yapacağım, bırakacağım. Çelik, a çelik 38 tane çelik abi çelikleri buraya bir bırakalım veya aslında Preston da verilir mi ama yani yok. Kalsın. Heh. Çok iyi. Belki... Bir daha çelik ha. Ya var ama üç tane de çelik var. Abi seni de bırakıyorum tamam. Zaten buna gireceğiz ama dışarı çıktığım zaman iyi şey olmak istiyorum. Güzel. Abi harika. Preston. Hazır ol abi. Hazır olmanı istiyorum Preston. En iyi silahlarında savaşmanı istiyorum Preston. Biraz sonra var ya çığlık atacağız. Seni de aslında şey yapabilirmiş ama gerek yok. Kullanma ne kullanacağım ki? Aa bunları şey yapabilirim abi bunları satacağım ben yok. Teşekkürler bunları satacağım. Okey. Elimdeki en güçlü silah şu an. Bu ya kesinlikle. Bu Bununla ilerlemem lazım. Gir abi içeri gir. İçeri gir. Kaçış yok. Kaçınılmazdan kaçamayız. Gel Preston. Gel. Hazır ol Preston. Çok büyük bir abimizle tanışacağız biraz sonra. Ama gizli gidelim şu an. Üf. Zorluk derecesi ne kadar yüksekse efsane nesneler bulma ihtimali de o kadar fazladır. İyi, şu an bayağı buluyorum. Şu an bayağı bulmam gerekiyor zaten ama zaten bayağı da buluyorum. Çünkü oyunun <gülüyor> zor. Şu an çok zor. Abi boynu sizine survival modunda oynamak için, hayatta kalma modunda göstermek için sabırsızlanıyorum ya. Abi. Piş, piş, piş, piş. Hello. Antena, force Preston önden git. Preston gözünü seveyim önden git. Abimiz dolaşıyor burada press. Okey. sanırım arkadan buna saldırabilirim. Şu an gizliyiz, çok iyi. Sneak attack vurabiliriz. Ben blast impact çakayım. Ben ne olur ne olmaz bir de psycho çakacağım. <gülüyor> Bebeğim, amle'ten böyle bağırma Osman çünkü biliyorsun yani. Abimiz bizi fark ederse. Aa öldü lan. A bu ne lan? Epic bir sal şey mücadele bekliyordum. Bu ne? içeride bir şey var mı? Yok. Patlayacağım abi yok patlam. A bu ne oğlum? Müthiş bir hayal kırıklığına uğradım şu an. Füzyon çekirdeği iki en güzel en azından. Bu ne lan? E, hani kuru kafa? Hani kuru kafa? abi. <gülüyor> hani oğlum kuru kafaydı bu? Abi buna saldırırsan kuru kafan gider falan filan. Lan ne oldu şu yani şimdi anlamadım ben. Neyse. İyi bari. Güzel. Şurada County Crossing vardı onları bir... Aa ha, burası hala bizim şeyimiz değil değil mi? Revere Beach Station'a gitmem onun için. Çiftçi. Hocam güzel kolay gelsin size. Kolay gelsin. Biz az önceki elemanlarız. Az önce size yardım edeceğini söyleyelim ama daha etmeyen elemanlarız. Yardım edeceğiz merak etmeyin. Şu an e, Preston çok geride kaldı. Sıkıntı değil yani. Koca koca zırhlarımız var gördüğünüz gibi. Çok yakın bir zamanda her şeyi halledebilecek. Ulan burada bana... Bela çıkaran şeyler vardı, sinekler vardı. Ha, ha şimdi daha iyi nişan alabiliyorum. Kan böceği, ha? Benim kanı emersin demek sana. Beğendiğiniz mi yeni silahı ha? Çok beğendik diyorlar şu an. Bayıldık diyorlar. İçinden kan güzel emiliyormuş diyorlar. Tamam abi teşekkürler. İçinden kan gerçekten iyi emiklenebiliyormuş. Benim hatam... Benim hatam nerede? Arıtılmış nerede? Arıtılmış suyu içerim. Başka bir şey daha içtim Serba emin değilim. Havuç falan yerim belki ha. İki tane havuç çiyem. Veya <gülüyor> doğru düzgün... Steampunk çakayım bir tane. E ne var abi burada? Burahmin. Burası böyle bir yer mi? Ne, ne burası? Güzel bir şeyler var mı burada? Ne saklıyorsunuz oğlum burada? buraya iki tane güçlü sinek koruyor. Güçlü sinek tabirinde hayatında kullanacağımı hiç düşünmez ama kullanıyorsun işte. Kullanırtıyorlar. Ne ne lan burası? Burası şey mi? Aa bak burası tehlikeli bölge sadece ha, falan. Yoksa belki buradan bir şeyler alıyoruzdur bir noktasında hayat hayatın bir noktasında belki bir şeyler oluyordur. Olmasın mı abi hayatın bu noktasında bir şeyler olmasın mı? Çok boş yapıyorum şu an. <gülüyor> Süper mutant mı? lan sen nereden çıktın? Öncelikle selam. Ayakta. Öyle yapıyorum. Teşekkürler. Sen nereden çıktın oğlum? Neden böyle şeyler oluyor? Aa ben bunker ile gidecektim. Bunker ile gidebiliyor muyum hala? Evet burada. Tamam abi ayağa kalk. Buralarda. Bir tanda süper Oğlum, Siz. Bir tane daha vardır laki. Aa çiftçi. Aa çiftçi kurtardık. Bir tane daha vardır abi etrafta. Selam. Özgür mahkum. Evet özgür bırak. Evet eşyaları da paylaş. Abi bir şey diyeceğim lan. Çiftçi. Oğlum al lan. Alsan askeri forma. Bir de bir şey daha diyeceğim. Belki çok şey yapılacağım bunun için ama al abi. Al giy bunu. Kullan çiftçi. Aa kullan diyebiliyorum ha. Silahım var mı çiftçi? Silahım silahım var mı benim? Çiftçi. Ah. Sana Japonya'yı de vereceğim al. Aa. Bunu da kullan. Sana şapka verebiliyor muyum ya? Şapkan var mı? Dövülmüş fötür şapka. Çiftçi. Al çiftçi. Al. Siyah çerçeveli gözlük. Başka gözlük yok mu bende ya? Aa bende şey gözlük var. Dur dur dur dur. dur. Nerede? Nerede? Nerede? Bende güzel gözlük vardı. Si yok lan güzel gözlük. Şık gözlük. Al bunda çiftçi. Çiftçi. Bir şey değil. Minut Yeni bir mi arıyorsun? Could be. Why? Biliyorum, aynen biliyorum. Bana katıl. Benim benim elemanım ol. Nede git biliyor musun Kızıl roket kamyon istasyonuna gidebilirsin aslında. Haberini ha, Mütabakat, Mütabakat'a git. Hadi Mütabakat'a git. Oraya koruyun. Evet. <gülüyor> dur dur. Süper mutant var. Atırafta. Bekle mutant var. Ne var? Ne var? Bir ses duyuyorum abi sürekli. Yenilmez bir çifti yolladık şu an şeyin şey Abi süper mutant ses duyuyorum ben. Buralarda bir de ölümcül pençe var. Onu da gayet farkındayım. Neredesin lan sen? Bug falan olur herhalde. Yerin dibine falan geçti. Yok burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vuramadan öldü şerefsiz. Tamam hadi gel buradan gidelim. Ya çok iyi ya. Çiftçiyi giydirip yolladım ha. Ya, bir tane füzy füzyon koru. Bir çekirdek füzyon şey. Ha zayıf diyor. Tamam abi 12 tane daha var. Gel Preston. Preston neredesin? Preston. Var ya. Jack Cabot bizi gördüğü için çok şaşıracak. Bizi gördüğünde çok şaşıracak. şey de öyle. Hazır lan. Daha or oraya gelmedik. Burası şey, mütam geldik. Bunker'ı ile geliyor olmamız lazım şu an. Evet. Biz gördüklerine çok şaşıracaklar. Abi siz en son yol böyle miydiniz ya. Şu <gülüyor> Osman durur mu? Medeniyet durur mu? İlerleyiş devam eder. Medeniyet yeniden kurulur. Osman'ın önderliğinde yepyeni bir medeniyet kurulacak. Demir gibi sağlam bir medeniyet. Çelik gibi sağlam bir medeniyet. Ama şey çelik kardeşliğiyle alakası yok yani. Ha, bir yer, arkadan bir yerden giriyorduk lan buraya. Yemin edebilirim buralardan bir yerden giriyorduk. Neden ki, ha, neyse tam Etrafı baştan dolandık. Çok sıkıntı değil. Selam. Aa, bunun içinden çıksam iyi olacak şu an. Çünkü... Osman'ın cici kıyafetlerini giymesi lazım. Harika. Giy abi cici kıyafetlerini. Harika. Harika. Dediğim gibi lütfen şeyi belirtin. Hangi giysi istediğinizi belirtin. Gazeteci şapkası. <gülüyor> Güzel. Abi şuna bak ya. Şu karismaya bak ya. Merhaba Deb. O burada öldür seçeneği geliyor artık ama. <gülüyor> <gülüyor> e tamam hadi şaka yapalım bakayım. Sana vereceğim şeyler var zaten. Hep, hep şey yapmayacağız değil mi? Hep hepsini satmayacağım biraz da ben satacağım. Bak bunu satıyorum önce tamam mı? Bunlardan birini satayım mı acaba? Aa, bu neden böyle, bu neden böyle, bu neden böyle. Çok ilginç. Tamam, sıkıntı değil. Ee, şunu satıyorum. 70 mi? Bu kadar az mı geliyor? Abi çok ilginç. Bunu satıyorum, bunu satıyorum. Bu, Bunlardan çok fazla varmış elimde. Karizmayı artırıyor, karizmayı artırıyor. Bu kadar fazla şeye gerek yok. Şöyle yeter. Ne var başka satabileceğim? Kirli suyu satayım. Nuka birazcık fazla bence şöyle geri tanesini satayım geri kalan bu kadar kokolaya ağırlık yapıyor sadece. Kuantumlar kesinlikle kalsın. Yani Nuka Kiraz ne yapıyor bilmiyorum. Sanırım şey biraz sağlığı yeniliyor. O kadar ama sağlığı yenilemek için zaten Steam paklarım var. O yüzden bunları satıyorum. İğne eti Sat. Neden burada bulunduruyorum bilmiyorum. Ama bunu da sat. Şimdi diğer değil. Hurda değil. Cep, dur hurda da şeyler vardır. Dur. Sigara paketleri falan vardı. Aynen. Bunların hepsini sat. Oh. Harika. Cephane. Bunları hiç kullanmayacağım. Aa dur. Bunları ben prestana veririm. Bekle bunları şey yapmayayım. Lav silahını Plazma kartuşunu kullanmam ama. Ray çivisini de kullanmam. Bize olabildiğince yeni silah göstermeye çalışacağım ama oooo bu, bu güzel. Ha yok bunu zaten ben almıştım okey. Şimdi sen bana çok şey yaptın. Ee, bakalım seneler var. Aaa sende cephane. Cephane yok sende. Haa pompalı kullanı var. Belki bunu alırım. 10 milimetrelik cephanesi yok mu gerçekten yani? Ne var? Hurda tam, hurda olarak ne var? Tam bunu bunu boşlar. Bunlar çok şey değil. Hurda olarak ne var? Kıyafet nasıl? Kıyafet olarak ne var be? Lastikli gözlük mü? Okay. Hurda olarak bir şey yok mu? Bakır paketi Oo, 1761 istiyor ama. Böyle vida paketi falan olsaydı fena olmazdı aslında. Kurşun paketi, sarım yok, odun paketi falan var. Vida yapan şeyleri alırım diyeceğim ama param bitecek onu yapana kadar. Şu an vidamız çok yerinde ya. Tamam şu an onayla abi onayla onayla. Aynen oh harika. Kestirler görüşleri bana. kesler nerede? Kestir sen değilsin. Sen ee, bedavaya bana çalış dediğim şeysin, kızsın. K dur. Ne kadar şey oldu şu an? Yavaş yavaş aslında cephane durumumuz iyiye gidiyor. Ya 10 milimetrelik cephanesi lazım sadece ben. 10 milimetrelik cephane lazım. Sen kes, kestir nerede ya? Kestler nerede duyuyor abi? Tuvalette uyumuyorsunuzdur siz. Burada biraz rahatlayabiliriz diyor Preston. Şey diyeceğim belki rahatlayabiliriz. Selam ben uyumak istim geldim. Excuse me. Need a roof over your head? Only place in town. Hadi yapalım tamam. Hadi o da kiralayacağım. Fine. Sleep <gülüyor> lightly. The raiders don't always play by the rules. Abi bunun ne biçim bir şey ya diyor ki yani dikkatli yani. Ya, nasıl lan? got oğlum ben aldım am burayı nasıl sen sahibi var sen dolandırıcının tekisin <gülüyor> Nerede one of lan elif onunla konuşuyor Aa, ayağa kalkıyor. Konuşacak mısınız şimdi? Sure. <gülüyor> <gülüyor> okay, güzel bir konuşmaydı. Teşekkürler. Ya beni dolandırdığınız o yüzden sizinle şey yapmayacağım ama kasları bulmak isterim yani. Casler. Bana iş verecekmişsin. Casler seni uyandırmaya geldim. Evet, selam. <gülüyor> Uykuda öldürübülürüm abi. Muazzam. Evet, etic acele etme zaten. Şeyim yok, acelem yok. So Deb's been Ya, ama. Çünkü az önce uyudu. Evet, insanların kafalarını patlatıp yerlerde şey yapabilirim. İş ne? So what's Our town works because everyone knows we got the Angle the gangs get paid off and leave our caravan's alone But army is getting greedy asking for more caps and after we pay them the still hit our people simple deal with them. daha fazla ödül verirsen ist işi yaparım riding on this job the pay better reflect that i don't haggle ah The job pays 400 caps. Tamam 400 iyi. Tamam iyi kabul ediyorum. Ah, olduktan i̇şte bu yüzden karizma ihtiyacımız var. any lost caravan hands make their way back into circulation, that'll do wonders for But above all, you're just a freelancer working for yourself. Never even heard of us on the hill, right? Sağ kalan kervancıları kurtarıp, şan, onları hallederim. Kervancıları da kurtaramam gerekiyor. Güzel, sadece gidip herkesi öldürmeyeceğim yani. O i̇nsanı uykusuz öldürüp yürü, muazzam bir şey ya. Tamam, hadi gir bakayım buraya. Yeterince şeyimizi yaptık, eşyalarımızı sattık. Bir de ye bir yerleşime gidip bütün hurdamı bıraksaydım güzel olurdu. Ne kadar doluyor ben şu an? Çok da dolu değilim, Okey. Devam abi, devam. Jack Cabot'ın evine doğru devam. Neyse Preston bir şekilde arkamızdan gelir. Ben şu silahıma devam edeyim. Bir silah susturucu takamıyorduk değil mi ha? Okey onun etrafından geçeceğim çünkü onu şimdi geçersem sıkıntı olabiliyor. Oradan geçemiyorum zaten, köprüden geçmem lazım. Orada birileri var. Aa süper mutant mı Ah! Çok iyi bir seviye daha atladık. Öl artık, öl lan. Ö öldür Preston! Öldür! İyi öldü hepsi. Ooo! Lan! Süper Mutant'ın emirleri. Dur o. İlginç olsa gerek. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı. Öldü mü o? Ha burada. Kan böceği yetiyor. Hiç gerek yok. Aa o ne? Aa o Preston. Nereye gidiyorsun Preston? Lan çekil lan oradan patlayacak o. Yok şimdi patlamıyor. Güzel. Tamam gel presin buradan çömelle çömeli patlıyor patlıyor. Presin oraya gitme presin. İzleyelim abi. Oh. <gülüyor> güzel. Güzel. Nerede? Süper mutantın emirleri. Bu kısmı e, Fallout 76'da işte holo notlar veya başka şeyler diye ayırmaları güzel olmuş. Oku abi. Öldür, yağmala, dön. Çok net, basit yerinde. Preston, bizim de e, fedailerde emirlerimiz böyle olmalı. İnsanların hemen anlayabileceği bir şekilde. Git, medenileştir, dön. Ay, buradan atlayamıyorum. <gülüyor> Selam nöbetçi bot, bir tane akrabanı öldürmüş olabilirim bir süre önce ama, lütfen affet. Sana da iyi günler efendim. Abi selam, benimle konuşmak mı istiyorsun? Abi şu olaya bak, <gülüyor> iki metal kütlesi karşı karşıya. <gülüyor> ya şu kameranın bakış açısında büyük bir ihtimalle şu an bir kilometre karedeki alandan daha fazla metal var. Girav buraya gir. Gizli gizliler gizli evet evet. Kocaman güç zırhıyla gizli gizli gir. Ben güç zırhını burada bıraksam acaba? I want her found. She's not missing You know where she is. missing and I want her found. What else is Edward for if not to keep the family safe? I'd be happy to send someone to ma'am. It's bana Edward çok anlamsız be gözlerle bakıyor. Ergen general bunlar ne yapıyor? Wow, tabloya bakımı. Tabloyu daha önce fark etmemiştim. Sıkıntı ne? Buldum abi. Yamazların tuzağına. Just some raiders that ambushed him. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? was vial left. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. Sağ <observing> <Nasıl? gülme> olasın abi. That was good work. Now, as far as what's next... Oh, hell, I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogene. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? Oh. <sighs> Polat 4'te yaşlı insanları çok yaşlı hepsi çok genç görünüyor. Just doing my job. Speaking of which, here's how we got back of the last delivery from Parsons. Raiders got the rest of it, I'm sorry to say. Oh good, finally. This will help settle mother down. Emma is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's a, a little flighty, impulsive. From time to time she runs off usually with a new boyfriend then i send somebody to bring her home nere gitmiş söyle bakayım tamam gidip getiririm ben onu she's been spending a lot of time in good neighbor at the jazz club there the third rail somebody there must know something she's not known for keeping her mouth shut anladım tamam ben onu bulurum after good neighbor then ben onu bulurum abi sen merak etme. Ben Benim de yöntemim var böyle kendi. Okey e, şimdi bu güç ne yapacağız, nerede bırakacağız? E, Sanırım Starlight... Caven iyi bir yer. Bu güçlü zararını orada bırakmak için. Hocam senin... Bir şey merak ettim? Hey. Selam senin... Şeyin, füzyon çekirdeği, ikisi de nasıl ya %100. İyi. Sen böyle do rastgele dolaşabiliyor musun? Ben ben ben bir şey merak evet. ediyorum. Neyse dur. Şey yapalım daha sonra hallederiz. Gir ha buraya. Zaten güçlünün içinde olduğumuz için çok bir şey fark etmeyecektir. 8 tane ile. Abi kötü adam bulalım evet. Aa bunu mermisi bitiyor. Okey. Seviye atlalım. Güzel. Seviye atlar atlamak güzel olur. Um, Seniş şey yapamıyorum, ee, hmm, Balistikçi yükseltemiyorum, okey. Çilingir de yükseltemiyorum. Hacker'ı yükseltebilirim, bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Kurdacı yapamıyorum, iyi o zaman yapacak tek bir şey var şu an. Beleşçi, aynı abi, daha, daha fazla cephane her zaman iyidir. Ve değerli ahbaplarım, e, arkadaki nedense karada duran gemi, artık bilmiyorum Fatih Sultan Mehmet mi geçti buralardan ama. Ee, kesinlikle başka bir Fatih geçiyor. Neyse çok şey yapmadan ee, bu manzara eşliğinde de e, bu muazzam zaferlerin elde ettiğimiz bu müthiş ganimetin eşliğinde de e, bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.